Efendim Dediğiniz anımı takip etmeye başladık Ne yapmamızı isterseniz Şimdi Beni iyi dinleyin Şimdi yanında kimse yokken Dışarı çıktığında Kafasına Çuval geçirip Adamı getiriyorsunuz Peki abi bu adamla ne yapacaksın sana ne lan ne yapacağım? Senin maaşını ben vermiyorum mu? Doğrusuz veriyorsunuz. Şimdi siz ikiniz Bu adamı bana sapasaalam getireceksiniz tamam mı? Tamam Hadi kapat kontür yazıyor lan Uu. Adam bir sabah oldu ya. Uu. Bugün de gidip marketten bir şeyler falan almam lazım ya. Evde hiçbir altuk ya. Of, of Evdeki bütün her şeyi yedim, süpürdüm, çayı içtim, süpürdüm. Ekmeği süpürdüm. Ufuf. Peyniri süpürdüm. Evde bir halt kalmadı. Neyse gidip bir şeyler alayım. Siz kimsiniz lan benim evimin önünde duruyorsunuz? Ben Ben Helvacı Muhammed Sen kimsin lan? Sürsene ya Lan lif, lif, ben tutmam lan Oğlum senin sesinde iyice böyle bir şey oldu ha Bebek gibi bir şey oldu anasını satayım Hadi hadi sen kaldır Bu çok ağır oğlum Nereden baksan bu 600 kilo falan vardır Oğlum baksana adam ne kadar kilo ne kadar kilo Lan Lan Bana ne lan Bana ne Sen taşıyacaksın lan. Sen taşıyacaksın Ben taşımıyorum ne Lan ben neden lenci yaptın len? len? ben ne kadar çok len dedim len? Bak tamam şöyle bir anlaşma yapalım Lenci Ben sana 50 milyon ateşliyim Bu adamı sen taşı. Babaya da derim ki ben taşıdım LEN LEN LEN Elleder ama Tamam tamam tamam Kabul Ulan senin sesinin ayarına ben tövbe estağfurullah Şimdi küfür edeceğim ayıp olacak Rütürk diziyi kaldırır. Ulan ben ne saçmalıyım ya sanki televizyon dizisi çekiyoz mı zaten? Hem censür vururuz lan. Rütürk niye diziyi kaldırıyor? Am benim de kafa iyi ya. La bugün benim niye Cavit aramadılar? Beni bugün niye Cavit aramadı? Normalde her sabah arar beni. Yani sabah olmasa bile gün içinde arar. Lan uyudur ya kesin. Cevab başına bir şey filan mı geldi la? Yok ya başına ne gelecek? Ben çıkışın dedi ya? Ben hep karıştırıyorum ya. Ben bomita edin ta. Ne geri zekalı? Geri zekalı aptallar. Ben bu sala dedim ki, bak burayı kapat dedim ben bu sala. Şurayı kapat dedim. Burayı da kapat dedim. Geri zekalı bu yeri, bu yeri açık bırakmış. Neyse dur, Cavet'e gidip bakayım. Ben içeri gireyim bakayım, uyuyor büyük ihtimalle La Cavit uyan! Ana! Cavit yok la. Allah Allah! Nereye gitti la? Allah Allah! Normalde yedi yirmi evinde oturan markete bile üç ayda bir giden bir adam. Allah Allah! Ee, acaba başına bir şey mi geldi? Neyse neyse boşver. Kötüyü oğlum olum Kötüyü düşünme Acaba gelmiş olabilir mi? Yok ya Gitmiştir bir yere Aynen, aynen berbere gitmiştir ya Bakkala çay almaya gitmiştir belki Neyse neyse Ulan bende kaç gündür iş yapmıyorum ya Gidip mekana filan baksana Artık yarın giderim La Saat olmuz zaten 12 13 La Zaten işi kapatma saatimiz 16 filan Şimdi gitsem Oha Boş boşuna Arabayla gitmeye kalksam yol bir buçuk saat Etti sana 14 buçuk Zaten işin patronu da benim. Kim ne diyecek oğlum? Hey yavrum, hey. Televizyon dedi sen. Televizyonda bir halt yok En iyi haddi var. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Baba adamı getirdik. Tamam, güzel. Eğer adamı getirdiyseniz, ben de bir 5-10 dakika, yarım saati. Gelirim 5-10 dakika yarım saate ayırır değil mi? Ayırır baba Tamam tamam O zaman 5-10 dakika yarım saat sonra ben gelirim Tamam baba Ne bekliyorsun lan? Cami vereyim He? Ben sana niye bu kadar çok para veriyorum sanıyorsun? Git danışın başına Tamam baba Benim sinirlerimi ablatma ha Yemin ederim sıkarım ayına ha Senle ilgili bir tamam baba, tamam baba deyip gitmişsin. Lan sen beni darip etmek istiyorsun lan. Lan aman 10 saniye içinde gitmezsen kafana sıkarım. Ben nereye gidiyorum ya yolumu şaşırdım anasını satayım. Ne tarafa gidecektim lan? Lan yolumu şaşırdım anasını satayım. Uyan bu Uyan dur şunu lan Otel mi lan burası Adam yarım saatten fazla yatıyor İnek gibi Allah Allah ya Adama yedikçilik yedik veriyoruz yedik yedik kalkmıyor Ne yapsak kalkar Sürekli kafasına Uyanır uyanır Dök dök Lan ben niye kendine geliyorum onu şunu Cevap versene lan Lan cevap versene Pardon baba Bir daha bir soru sorduğumu vereceksin Beni burada maniak ettirme ha Tamam Noluyo lan oluyor lan Ne kafaması dökün oğlum Uyuz görmüyon mu? He biz de seni uyuman için kaçırdık Ya niye kaçardın? Kesin lan konuşmayı Hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> Kendimi tanıtayım ben Öldürdüğünüz adamın kardeşi Onun imtikamını almaya geldim Sen kimsin lan? İsmimi zamanla öğreneceksiniz Ama de ilk önce bir Alışveriş verdin alın. Ne yapacağız Onun ben market miyim ya? La laflarına dikkat et lan. Birincisi Ben atarla tipleri sevmem İkincisi Saygısızlığı da sevmem Ne Şimdi Annen elimizde Eğer anneni elimizden kurtarmak istiyorsan ne yapacaksın biliyor musun? İlk kere satacaksın. Biz de anneni vereceğiz. Yani arkadaşını sırtından vuracaksın. Anladın mı? Eğer kabul etmezsen annenin mezarını bile bulamazsın. Bırak mezarını kemiğini bulamazsın. Kemiğini bırak tamam mı? Hiçbir şeyini bulamazsın. Anlaşmaya kabul ediyor musun? Ne lan? Güzel, güzel. Yarın sabah Dediğim adreste arkadaşın ilkeri oraya çağır. Ama ilk önce o gelsin. Sonra sen gel. Sır karkasın. Tam. İşte çaresizlik, çaresizlik adama her şeyi yaptırır.